Tekrar merhaba, en son bu ifadeyi sadeleştiriyorduk. 25 ortak parantezi içinde sinüs kare 15 artı kosinüs kare 15 var. Hatırlarsanız buradaki 25'li iki ifadeyi ortak parantez içine almıştım ve aynı açının sinüs karesinin ve kosinüs karesinin toplamı 1'e eşitti. Şimdi elimizdeki ifade nasıl sadeleşiyor bakalım. Bunu farklı bir renkle yazacağım. 25 artı 100 eksi 100 çarpı kosinüs 15 eşittir m kare. Burada m'yi kullandım ki sorudaki başka değişkenlerle karışmasın. Evet, bu da 125 eksi 100 kosinüs 15 dereceye eşit olur. Evet, buradan sonrası için artık tam bir cevap bulmak istiyorsak hesap makinesi kullanalım. Bakalım şimdi hesap makinesini kullanıp bulduğum sonucu aşağı yazacağım. Kosinüs 15 eşittir. 0,96593 O zaman m kare eşittir 125 eksi 100 çarpı bulduğumuz sayı olur değil mi? Bunu 100 ile çarparsak kaç çıkar? Kosinüs 15 çarpı 100, 96.593 eder. Evet şimdi bu işlem için de sevgili hesap makinemizi kullanalım. 125 eksi 96,539 Sonuç 28,407 oluyormuş. Yani m'nin karesi 28,407'ye eşitmiş. O zaman m de bu sayının kareköküne eşit olacak, değil mi? 5 küsur bir şey olması lazım. Biz yine de hesap makinesini kullanalım. Neymiş? 5,3298 yuvarlarsak 5,33 diyebiliriz. Evet, m 5,33'e eşitmiş ve tamamız. Sevgili denizcimiz tabii gidice doğru yolda bulması gerekiyor. Bir de akıntıları falan da hesaba katmalı ama şükür soru bize bunları sormamış. O yüzden bunları bizim düşünmemize gerek yok. Denizcimizin gitmesi gereken mesafe 5.33 kilometreymiş. Yani sağ tarafa doğru giden yolun 0.33 kilometre fazlasını gidecek. Evet umarım kafanız karışmamıştır ve iyi bir şekilde anlamışsınızdır net bir şekilde. Eğer kafanızda bir soru işareti kaldıysa videoyu tekrar izleyin. Hoşçakalın.